Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar 2021 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili aslanlar hızlı hareketli biraz maceralı önemli bir aya giriyoruz sizin için Güneş tutulması var dolunay var Evet hemen ayın başında 4 Aralık'ta 12 derece yay burcunda Güneş tutulması meydana gelecek sizin 5. evinizde burası eğlenceli bir alandır keyifli bir evdir ve şans faktörü vardır 5. evde çocuklarınız yaratıcı faaliyetleriniz aşk hayatınız romantik konular hepsi 5 evle ilgilidir Aslında son bir buçuk yıldır yay ikizler tutulmalarını yaşıyoruz ve son bir buçuk yıldır bu tutulmalar altı ayda bir bu bahsettiğim konuları aşk hayatınız yaratıcı çalışmalar maddi konular çocuklarla ilgili konularda bazı düzenlemeler getirdi değişimler başlangıçlar getirdi şimdi bu aralıktaki tutulma yay aksındaki son tutulma ve önümüzdeki dokuz yıl burada bir tutulma meydana gelmeyecek etkileri aralık ayında devam edebileceği gibi önümüzdeki Mayıs'a kadar da sürebilir bunu da hatırlatmak istiyorum lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuzu yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu tutulma sizin için çok güzel etkiler getirebilir çok güzel şanslar fırsatlar getirebilir değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa etkiler Tabii ki daha da artacaktır daha da güçlenecektir şimdi bu tutulma çocuklarla ilgili bir dönemi başlatabilir çocuk sahibi olmak hamilelik doğum gibi konularınız aktif ol olabilir istiyorsanız eğer e, istemiyorsanız da yine de tabii ki sürprizler de olabilir çocuklarınız var çocuklarınızla ilgili konular yine gündemde belki onlar işte onların eğitim hayatı, onların iş hayatı onların ilişkileri, evlilikleri onların düzenleri. Hani buralarda önümüzdeki bahara kadar Nisan sonu Mayıs'a kadar yine önemli gündemleriniz olabilir. Düzenlemeler, yenilikler olabilir. Şans ve şansa ihtiyacınız olan alanlarda aslında şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Bunlar maddi şanslar olabilir. Spekülatif alanlardaki bazı hareketler olabilir. Yani para kazanma konularında da daha şanslısınız. Diğer burçlarla kıyasladığımızda. Jüpiter 7 ikinci evinizde ilerlemekte ay sonuna kadar 29'una kadar halen daha her türlü ilişkide eşinizden partnerinizden daha fazla destek görüyorsunuz bu tutulma döngüsünde de Jüpiter böyle ilişkiler adına daha destekleyici Dolayısıyla yeni bir tanışma olabilir aşık olabilirsiniz veya ilişkiniz var burada biraz daha derinleşmeniz evliliği düşünmeniz evlilik teklifleri almanız mümkün görünüyor Tabii ki yalnız olan koçlar Aslanlar içinde aşk. E, bu ay çok gündemde aşık olabilirsiniz sevgili Aslanlar Evet tutulmanın tutulmanın ardından Mars 13'ünde yay burcuna geçiyor ki bu da çok hızlı bir enerji değişimi Mars Çünkü 5. evimizize geçer geçmez hem tutulmayı aktifleştirecek hem de enerjinizi bu bahsettiğimiz konulara daha fazla yönlendirmenizi sağlayacak daha dışa dönük daha aktif daha hevesli Cesur daha maceracı olacağınız bir dönem burada bazı hobilerinize zaman ayırabilirsiniz Mesela fiziksel aktiviteler spor bunları daha fazla yapabilirsiniz yine romantik konularda aşk hayatınız cinsellik ve bu tarz konularda da Mars burada güçlü enerjiler vermeye başlayacak ve 19 Aralık'ta İkizler Burcu'nda dolunay var dolunay 27 derecede meydana geliyor Tutulmadan farklı olarak bu ay içerisinde etkilerini görebilirsiniz. Özellikle 19 Aralık'tan 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası en güçlü tesirlerini gösterebilir. 11. ev dolunayı. Dolunaylar duygusal olarak bizi etkiler ama hayatımızda bazı dönüşümler, farkındalıklar, bir şeylerin tamamlanması anlamına da gelir. Belki bir projenin sonuç verecek. İşte geçtiğimiz Haziran ayında başlamış bir konu çalıştığınız bir konu tamamlanabilir ve bunun maddi manevi getirileri olabilir ee, bir hayaliniz var bir dileğiniz var buna kavuşabilirsiniz Çünkü Jüpiter'in güzel bir etkisi var belki eşinizle güzel bir seyahat planlayacaksınız Çünkü ikizler geziler seyahatlerle ilgilidir ve e, Jüpiter etkisi var bu biraz kalabalık da olabilir arkadaş gruplarınızla da birlikte böyle bir tatil bir organizasyon seyahat gündemde olabilir e, bir grup içerisine dahil olabilirsiniz ee, belki yine bir böyle bir grup çalışması ya da yeni bir proje gündemde olabilir. Ee, veya ait olduğunuz bir böyle kulüptür, dernektir. Hani buralardaki faaliyetleri bitirebilir, tamamlayabilir. Buradaki bazı amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve özellikle işte güneş burcunuz olabilir, yükselen burcunuz olabilir ki o zaman olumlu tesirler alırsınız. Ee, değişken burçlarda gezegenleriniz varsa yine güçlü etkiler olabilir. Evet tutulma tesirleri de ay sonuna kadar olan süreci önemli ölçüde etkileyecek. Ve bu ayın en önemli gezegen hareketlerinden birisi Venüs'ün 19 Aralık'ta Olak burcunda gerilemeye başlaması Venüs her bir buçuk yılda bir geriler ve bu 40 gün kadar sürer 19 Aralık'ta başlayacak ve önümüzdeki yıl 30 Ocak'a kadar da devam edecek bu gerileme her 8 yılda bir de aynı burçta olur en son oğlak burcunda 2013 Aralık 2014 Ocak ayında gerilemişti o dönemi şöyle bir gözden geçirebilirsiniz Belki bazı benzer tesirler oluşturabilir Evet sevgili aslanlar altıncı evinizde bir Venüs gerilemesi olacak pürütoyla da çok yakın temas içerisinde olacak altıncı ev genel olarak günlük hayatınızdır işinizdir mesleğinizdir, çalışma koşullarınızdır oğlak zaten iş ve kariyer demek yani burada çalışma ve meslek konularında özellikle Venüs gerilemesi döneminde biraz bazı konularda yavaşlamalar takılmalar olabilir bizi birazcık hani manipüle edebilecek durumlar Belki iş arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz bazı sıkıntılar baskılar olabilir bu sosyal ilişkileri anlaşmazlıklara dikkat etmek gerekiyor bu dönem genel sağlığınızla ilgili bazı hassasiyetleri arttırabilir ki oğlak burcunda dişlerde dişlerle ilgili bir problem cilt problemleri eklem kemik ağrıları kas problemleri diz ağrıları ve benzeri ee, özellikle bu tarz kronik sorunlarınız varsa bazı belki romatizmal problemleriniz varsa hani bunlar kendini bir hissettirebilir veya yeni bir tedavi için tekrar kontroller yaptırmak yaptırmanız gerekebilir Bu dönemde öyle estetiktir bakımdır hani bunlara çok fazla yönelmeyelim çok zorunlu olmayan şeylere zaten başlamıyoruz Çünkü Venüs özellikle estetik ve güzellikle ilgili konularda çok verimli değildir iş konularında da hani yeni bir işe başlamak bir anlaşma imzalamak bir sözleşme yapmak bir işbirliği için adım atmak çok faydalı olmayabilir O yüzden Venüs retrolarında bunlara da dikkatli yaklaşıyoruz Mümkünse bir az erteliyoruz ama daha önceden yarım kalmış bir işimizi tamamlayabiliriz Örneğin daha önceden yapmak isteyip de yapamadığımız ya da başladığımız yarım bıraktığımız bazı işleri ya da bazı ilişkiler iş konularında hani birlikte çalıştığımız kişiler müşteriler Hani bunlarla bağlantılarımız bu dönemde gündeme gelebilir bir konuda da dikkat edelim evcil hayvanlarınız evcil hayvanlarınızın da genel sağlığına bakımlarına